Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2022 Şubat ayında yengeçleri neler bekliyor bunu konuşacağız. Şubat ayı oldukça hareketli başlıyor. 1 Şubat'ta Kova Burcu'nda bir yeni ay var. Satürn etkili bir yeni ay olacak. Aynı zamanda sürprizlerin ve aydınlanmanın gezegeni Uranüs'ten de gergin bir etkileşim alan bir yeni ile karşı karşıyayız. Peki bu yengeç burçlarını ve yükselen yengeçleri nasıl etkileyecek? Şimdi ona bakalım. Öncelikle yengeçler ortaklaşa para konularında ciddi bir tutum sergilemek zorunda kalacaklar. Özellikle arkadaş çevresinde bir takım krizler yaşanabilir yengeçlerin. Yine arkadaş çevresinden insanlarla borç alışverişleri yapmamaları özellikle ayın ilk iki haftasında oldukça önemli. Tüm aya yayılan en önemli gündem mademelerin ise ilişkiler ve ortaklıklar olacak yengeç burçları için. Bazı kopuşlar, anlaşmazlıklar yaşanabileceği görülse de eğer uygun bir zemin sağlanırsa da verimli işbirliklerine de imza atabilir yengeçler. Ancak dediğim gibi verimli bir zemin sağlanırsa. Şöyle ki, Merkür neyse ki 4 Şubat'tan itibaren düzeldi. Ocak ayında yapılamamış anlaşmalar, atılamamış imzalar olabilir. Şubat'ın ortasından itibaren de bu etki ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bu imzalar artık atılabilir. Anlaşmalar yapılabilir gibi gözüküyor. Ayın ortasından itibaren yengeçlerin yeteneklerini nasıl maddi kazanımlara çevirebilecekleri üzerine kafa yoracaklarını görüyoruz. Bu aynı zamanda yengeçlerin artık hayatlarında değerli olmayan şeyleri ve kişileri, insanları da hayatlarından uzaklaştırmak isteyecekleri, elemek isteyecekleri bir süreç. Olacaktır gibi gözüküyor. Aynı zamanda yengeçler ayın ikinci yarısında kendi değerlerini daha fazla sorgulayabilir ve kendi değerini bilmekle ilgili önemli dersler alabilirler. Ayın ikinci yarısı aynı zamanda yengeçlerin kendi psikolojilerine daha fazla eğilebilecekleri, kendi psikolojilerini daha fazla irdeleyebilecekleri, mistik konulara ve derin araştırmalara eğilebilecekleri bir zaman dilimi de olacaktır. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.